Aile içi şiddet, acil yardım hattı uygulaması, şimdi Google Play ve Apple Store'da yayında. Telefonuna indir, bize ulaş. İhtiyaç duyduğun her an seninleyiz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu